Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Vestel Savunma yaptığı açıklamayla adını LentaTek olarak değiştirdi. Zorlu Holding bünyesindeki Vestel grubunun önemli markalarından biriydi Vestel Savunma. Yine sahiplik açısından herhangi bir değişiklik yok ama neden bu karar alındı? Şu an Vestel Savunma yani LentaTek içerisinde hangi ürünler bulunuyor? Hangi alanlarda faaliyet gösteriliyor? Bu videomuzda biraz Lent e şöyle bir mercek tutacağız. Neler var birlikte inceleyeceğiz. Bu kanalın izleyicileri Vestel dediğimiz zaman hemen aklına tabii ki Karayel taktik sınıftaki insansız hava aracı geliyor. Karayel hatırlayacaksınız Savunma Sanayi Müsteşarlığı o zamanki ismiyle açtığı taktik sınıftaki bir yarışta bir tarafta Vestel vardı. Bir tarafta da Baykar'ın TB2 tasarımı vardı. İkisi rekabet etti. Ee, ürünler ortaya çıktı. Hatta bu Hızlı bir şekilde ihtiyacın karşılanması için TB2 seçilmesine rağmen belirli bir dönem Vestel'in Karayel insansız hava aracı da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kiralanarak kullanıldı ve çok ciddi bir saate ulaştı. Beklenti belirli bir miktarda Karayel'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesi iken daha sonra ibre TB2'den yana döndü ve Bayraktar tercih edildi. Bayraktar tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yoğun olarak kullanıldı ve ve bu yoğun kullanımı arkasından Libya daha sonra Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı derken çok farklı bir yere doğru evrildi. Bugün TB2 dünyada 16 ülkeye ihraç edilmiş durumda. Tabii ki Vestel'in ürününü Türk Sağlık Kuvvetleri'nde görmeyi gönül isterdi ama İbre TB2'den yana döndü. Bu arada da Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı çok önemli bir karar aldılar. Bu tecrübelerin bu İHA teknolojisinin ihracına yeşil ışık yaktılar. Bu izin alındıktan sonra ki işte Türkiye'de örneğin bir askerin yiyeceği bir postalı bile ihraç etseniz bir ülkeyle görüşmeye giderken gerekli mercilerden devletten izin almak zorunda. Özel şirketler öyle başını sallayıp gidemez çünkü bunlar askeri teknoloji. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin verdiği izinle Vestel farklı farklı ülkelere pazarlama çalışmalarına başladı. Ve bu konuyla ilgili de en önemli adım Suudi Arabistan'la atıldı. Suudi Arabistan yaptığı anlaşmayla 40 adet karayel alımı konusunda bir mutabakat gerçekleştirildi. Halen 2021'den bu yana da bu karayeller Suudi Arabistan'da kullanılan fabrikada üretiliyor. 2025'e kadar 40 adet Karayel teslimi gerçekleştirecek. Karayel'e baktığımız zaman gerçekten önemli bir platform Türkiye'de üretilmesi açısından birçok ilke de imza atmış durumda. Bunlar arasında buzlanma giderici sistem ki bu sistemi koyduğunuz zaman bir hava aracına çok daha yüksek irtifalarda görev yapabiliyorsunuz. Çok daha soğuk yerlerde, soğuk şartlarda operasyon yapabiliyorsunuz. Diyeceksiniz ki Suudi Arabistan çok sıcak bir yer, artı 40 derece tamam ama yukarı doğru çıktığınız zaman... Örneğin 20.000 fite çıktığınız zaman o hava sıcaklığı eksi derecelere çok hızlı düşüyor. Ve buralarda buzlanma şartları oluşuyor. Kanat üzerinde buzlanma kırıcı sistemi var Karayel'in. Bunlar çok önemli özellikler. Bir başka özelliği de yıldırım isabet ettiği zaman bu yükün atılmasını sağlayacak sistemler. Aynen büyük uçaklarda olduğu gibi bu uçakta da benzer sistemler yer alıyor. Özellikle Elektrooptik sistemler, elektronik sistemler yoğun olarak kullanıldığı için bu tür havada çalışan bir işte bir kamera sistemi bir elektrik yükü olduğu zaman eğer havada yıldırım isabet etme oranda oldukça arttığını belirtmemde fayda var. Halen Carel'in en son versiyonu SU modeli Suudi Arabistan'ın ürettiği bu model bu model otomatik iniş kalkış özelliğine sahip, özgün üçlü yedek dağıtık iyonik mimariye sahip 70 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Kanat altında da 120 kilogram yük taşıyabiliyor. 22.500 fit maksimum tavan seyir irtifası ve SATCOM olarak adlandırılan da uydu üzerinden kontrol ve bunlarla ilgili operasyon yetkilerine sahip. Halen Suudi Arabistan envanterindeki karayeller başta Yemen olmak üzere farklı noktalarda operasyonlara katılıyor. Ve bu konuda da karayelin gerçekten Suudi Arabistan yetkililerinin verdiği bilgiye göre ee, operasyon yetkileri e, verdiği hizmet gerçekten tatmin edici düzeyde. Bunların da başarısını, ihracat konusundaki başarısını Bestel Grubu farklı Avrupa ülkeleri, örneğin bir Macaristan ihalesi var. Buralarda da test uçuşlarına katılarak arttırmayı hedefliyor. Sonuçta Baykar'ın önemli başarısı Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok uzun saatler uçmuş olması. Bu saatler sonrasında, uçuş saatleri sonrasında elde edilen tecrübe'nin tasarıma yansıtılması ve tabii ki bu arada da bazı çığır açan yeni sayfalar açan işte sadece tabii insan savaşıcı tek başına değil mühimmatları üreten, roket sanın, elektronik karıştırmayı yapan Aselsan'ın veya yerli optik konusunda Çözümler süren, ASELSAN hatırlayacaksınız CATS başta olmak üzere farklı kamera sistemleri var. Bunlar birleştiği zaman bir konsept oluşuyor. Ve tabii ki bu konsepti çizen özellikle en son 2. Karabağ Savaşı'nda da görüldüğü gibi bir kurmay, zeka. Bunlarla da birleştiği zaman insan sava araçları çok önemli yerlere gelebiliyor. Benzer bir durumda umarız Karayel'de de bu başarı daha da giderek yakalanacağına ben inanıyorum. Çünkü bu konuda önemli bir pazar boşluğu var. Karayel'de ağır ama emin adımlarla ilerlediğini belirtmekte fayda var. Vestel'in bir başka merak edilen insansız hava aracı sistemi aslında bir kamikaze drone sistemi kargı. Bu kargıda da aslında İsrail'den 1990'larda Türk Hava Kuvvetleri'nin aldığı Harpi olarak bilinen radyasyon anti radyasyon sinyallerini izleyerek özellikle hava savunma sistemlerinin radarlarını bulup yok eden veya radar üstlerine yapılacak saldırılarda gezinen mühimmat kategorisinde bir İHA sistemi vardı. Artık bunlar raf ömürlerini doldurmuş durumda. Yerine yerli bir sistem geliştirilmesi için açılan ihaleyi Vestel kazanmıştı. Bunlarla da ilgili çalışmalar bu yıl oldukça böyle sona yaklaşmış durumda. Uzun yıllardır teslimat bekleniyordu ama sanıyorum bu yıl içerisinde bir gelişme olması bekleniyor. Kargo için T1 motor üretti. Bu motor PG50 olarak adlandırılıyor ve 50 beygir gücünde iki silindirdi boksör olarak adlandırılan motor teknolojisine sahip. Bu sistemle uçuyor, dolanıyor, hedefini arıyor. O sinyalleri tespit ettiği zaman... Kamikaze dalışını yapıp bu e, işte hava savunma sisteminin radarı mı veya normal radar üssü mü buraları e, yok eden ve radar sistemlerini devre dışı bırakan özel bir kamikaze drone sistemi. Hava aracının fırlatması piste gerek duymuyor. Katapult olarak adlandırılan bir sapan sistemiyle fırlatılıyor. Karga bu şekilde uçuşlarını yapacak ama çok çok gizli tutulan bir proje. Bu zaten söylediğim bilgilerde çok uzun süredir kamuoyuna verilmiş bilgilerden derlediğimiz konular. Lentatec'in bir başka önemli konusu ise tanıtım filminde de gördüğümüz yakıt pili teknolojisi. Yakıt pili ile ilgili 2004 yılından bu yana yani yaklaşık 18 yıldır Vestal grubu çalışmalar yapıyor. Ve yakıt pillerinin e, geleceği de gerçekten çok ben açık olarak görüyorum ama bu konuyla ilgili teknolojilerin e, çok hızlı yol kat ettiği ve uygulama alanlarında da yavaş yavaş havacılığa doğru kaydığını görüyoruz. Aslında yakıt pili nedir? Bir akü düşünün. Aküyü ne yapmanız lazım? Öncelikle doldurmanız lazım. Yani bir elektrik gücüyle şarj etmeniz lazım. Şarj ettikten sonra o içindeki gücü alıyorsunuz. İşte motora mı aktaracaksınız? Elektronik sisteme aktaracaksınız. Bir elektrik gücünü kullanıyorsunuz. Yakıt pilinde ise durum çok daha farklı. Bir taraftan hidrojen veriyorsunuz. Sisteme bu bir akü düşünün. Böyle bir yakıt pil sistemi düşünün bir tarafta da oksijen var bunlar bir araya gelerek basitçe elektriği oluşturmaya başlıyorlar ama bunun için dışarıdan hani bir elektrik gücü bir harici güçün testine gerek yok önemli olan sizin o hidrojeni vermeniz ve onun da içeride oksijenle tepkimeye girerek elektrik gücünün oluşturulması e bu güç ortaya çıktığı zaman o elektrik gücünü işte pervaneye mi aktaracaksınız veya bugün işte toyotanın geliştirdiği hidrojenli araçlar var ee, bir dönem bir aksama mı aktaracaksınız artık o ne alanda kullandığınız önemli ve bu ortaya çıktığı zaman da dışarıya sadece su olarak bir atık olarak çıkıyor. Yani herhangi bir karbon izi, ayak izi bırakmıyorsunuz. Bu konuyla ilgili e, Vestel Savunma yani Lentatekin çok uzun zamandır çalışmaları var ve dediğim gibi 2004'ten bu yana çalışıyor ve bu e, sistemleri yakıt pili teknolojilerini savunma havacılık e, gibi alanlarda yoğun olarak kullanmak istiyor. Bunlarla uçan bir insansız hava aracı sistemi gündemde. Bu çok sessiz bir sistem olacak. Çok basit bir sistem olacak ama havada saatlerce uçabilecek ve herhangi bir şekilde işte şarj edilmesine, bataryasının değiştirilmesine gibi konulara da gerek kalmayacak. Sadece işte hidrojeni vereceksiniz gerektiği gerekiyorsa tabii o havada oksijenle birleştirilerek oluşturacak elektrik gücü pervaniye çevirecek. insan hava araçları konusunda çok önemli gelişmeler var. Hatta geçtiğimiz yıllarda hidrojen gücüyle uçan uçak konusunda da adımlar atıldı. Bu tür hibrit teknolojilerin havacılıkta yavaş yavaş yer bulmaya başlıyor. Denizcilikte kullanılıyor veya toplu ulaşımda kullanılıyor. Amaç hava kirliliği oluşturmadan bu sistemlerle bir elektrik üretmek ve sonuç çıkartabilmek. Bu açıdan da Vestel'in çok önemli bir adımı. Ben eminim ki ilerleyen yıllarda buradan geliştirilen teknolojiyle Vestel elektrikli otomobiller için bir yakıt pili geliştirebilir veya farklı farklı alanlarda bu hayat bulacağını açıkçası inanıyorum. Şimdi gelelim zorlu holdingin neden böyle bir adım attığı konusuna. Birincisi Vestel'in savunma ismiyle normal o Vestel markasını ayırmak istediğini ben uzun zamandır düşünüyordum. Bunlarla ilgili çalışmalar vardı. İkincisi de biraz daha küresel bir oyuncu haline bu isimle birlikte geliştirebilmek çünkü sonuçta artık bakıyoruz savunma şirketlerinde, savunma sektöründe bunu net olarak görebiliyoruz sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin veya işte Emniyet'in, mitin veya işte Sahil Güvenlik gibi kuruluşların ihtiyaçlarını görmekten çok yavaş yavaş teknoloji, konusu, teknoloji konusunda Türkiye'nin adımlar atıyor ve bu teknolojiyi de bir şekilde ihraç etmek gerekiyor çünkü o altyapı daha önceden yapılan projelerle alınmış durumda. Burada Türkiye'nin hiç ihtiyacı olmayı veya Türkiye'nin almayacağı bir şeyi de geliştirip yurt dışında pazar bulabilme şansına sahipsiniz. Lenta de amacı bu altyapısını kullanmak ve ileri doğru bir adım atmak. E, tabii ki Vestel Savunma Grubu içerisinde bir başka savunma şirketi daha var. Ayasaj. ISH 2000'lerin başında aydın yazılım olarak e, Amerikan L3 şirketinin bir yatırımı ve Türk ortayla birlikte bir yatırımıydı. Bu şirketin %60'lık hissesi Vestel, e, daha doğrusu Zorlu Grubu tarafından alınmıştı. ISH'da birçok dünyada işte elektronik, aviyonik sistemler gibi alanlarda veya e, C4, ISH olarak adlandırılan... Komuta kontrol, sinyalist istihbaratı gibi gibi elektronik anlamda çok çok çok farklı alanlarda ürünler üreten, mühendislik çalışmalar yapan bir şirket. Ee, bu da bu Vestel savunma grubu içerisinde AYSAŞ'ın olduğunu da e, bilgi olarak vermemizde fayda var. Sonuçta önemli bir adım dünyaya açılmak, daha fazla ürün vermek için e, Vestel'in attığı çok önemli bir adım. Bakalım bunun arkasından yeni ürünler, yeni teknolojiler gelecek mi? Bunları da Merakla önümüzdeki günlerde takip etmeye devam edeceğiz. Bu videomuzda size Vesta Savunma'nın Lentatac'e niye dönüştüğünü dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım ve 3 farklı alandaki ürünler hakkında da biraz bilgi vermeye çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Bizleri sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Detaylı savunma ve havacılık konusundaki haberlerimiz tolgozbek.com İşbirlikleriniz ve sorularınız her zaman info.tolgozbek.com mail adresini atabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.